Aşağıda gösterilen kutucuklarla temsil edilen sayı hangisidir? Burada kaç tane kutucuk olduğunu tek tek sayabiliriz. Ancak önce daha iyi bir yöntem bulabilir miyiz diye biraz düşünelim. Bu karilerden birisinde kaç tane kutucuk var? Bu kenarda kaç tane kutucuk olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer kenarı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani bu, 10'a 10'luk bir kare olduğuna göre, burada 100 tane kutucuk bulunuyor. Bu 100 tane, burada da başka bir 100 tane var. Bu iki karede toplam 200 kutucuk var. Buraya yazalım. 2. Şimdi buradakileri de sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu satırların her birisinde 10 tane kutucuk var. 4 satır olduğuna göre burada da toplam 40 tane kutucuk var. Demek ki toplam 240 tane kutucuk var. Cevabı yazalım ve kontrol edelim. Bu alıştırmanın anlamı nedir diye düşünebilirsiniz. Bu basit bir kutucuk sayma alıştırması değil. Ancak buraya 2'yi yazdığımda bunun sadece 2 olmadığını, 2 tane yüzlüğü, yani bu karenin her ikisini de temsil ediyordu. Bu 4'se sadece 4'ü temsil etmiyor. Onlar basamağında yer alıyor. Yani 40'ı temsil ediyor. Buradaki 4 tane onluk grubu temsil ediyor. Şimdi başka bir örnek yapalım. Haa <gülüyor> bu çok güzel bir soru. Şimdi önce yüzlükleri yapalım. Bir tane yüzlük grubumuz var, yani sayımız 100 diye başlayacak. 1'i yazalım. Kaç tane sayalım? 5. 5 tane onluk grubumuz var, yani 150. Ve burada da 4 tane kutucuk var. 4'ü de yazalım. 154. Cevabımızı kontrol edelim. Buradaki 4 birler basamağında bulunuyor. Yani 4 tane birlik kutucuğu temsil ediyor. Buradaki 5 onlar basamağında bulunuyor. Yani 5 tane onluk kutucuğu temsil ediyor. 1 2 3 4 5. Buradaki yüzler basamağındaki 1 ise 1 tane yüzlük grubu temsil ediyor. Yani buradaki büyük kareyi.